Koordinat düzleminde yapılan bir öteleme sonucunda eksi 169'a 434 noktası, eksi 203'e eksi 68 noktasına taşınmış. Aynı öteleme işleminden sonra 31'e eksi 529 noktasının görüntüsünün koordinatları ne olur? Her zaman olduğu gibi şimdi lütfen videoyu durdurun ve bu soruyu nasıl çözebileceğinizi bir düşünün. Bu öteleme işlemi sonucu x ve y koordinatlarında acaba nasıl bir değişiklik olmuş? Evet, bunu merak ediyoruz. Gelin bir bakalım. X'teki değişiklik, ulaştığımız noktanın x koordinatından ilk noktanın, ilk noktamızın x koordinatını çıkararak bulunabilir. Yani, eksi 203, eksi, eksi 169. Bu işlemin aslında, eksi 203 artı 169 olduğunu biliyoruz. Hatta aynı işlemi 169 eksi 203 olarak da yazabiliriz. Hatta biraz daha ileri gidersek, aynı işlemi eksi parantezinde 203 eksi 169 olarak yazacağım. Evet, biraz fazla oldum biliyorum ama tüm bunlar birbirine eşit biliyorsunuz. Ve sonuç olarak, bu işlemi sonucu olarak da eksi 34 buldum. X'deki değişiklik eksi 34 eşit. Peki, y'deki değişiklik için ne söyleyebiliriz? Yine ulaştığımız noktanın y koordinatı olan eksi 68, eksi ilk noktanın y koordinatı, 434. Son noktanın y koordinatı, tekrar edelim, son noktanın y koordinatı, eksi ilk noktanın y koordinatı, eksi 68 eksi 434 işlemi içinse, yine eksi parantezinde 68 artı 434'ü düşünebiliriz. Buradan da, 60 artı 430, 490 eder, 9 artı 4, 12, 490 artı 12, 502. Sonuç, eksi 502. Bu öteleme sonucu, x koordinatı eksi 34, y koordinatı da eksi 502 değişmiş. Eğer 31'e eksi 529 noktasından başlarsak, acaba kendimizi nerede buluruz? Evet, 31'e eksi 529 noktasında başlıyoruz. X koordinatı eksi 34 değişeceğine göre, 31 eksi 34 olacak. Y koordinatı ise eksi 529 eksi 502 olacak. 31 eksi 34 eksi 3 eder. Eksi 529 eksi 502 ise Eksi 1031 eder. İşte 31'e eksi 529 noktasında başlayan yolculuğumuz öteleme sonucu, eksi 3'e eksi 1031 noktasında bitiyor. Şahane,